Merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle Skyblown ikinci bölümünü çekiyoruz yanımda Ömer var Merhaba Merhaba Merhaba Yükselim Arkadaşlar adayı düzelttik Sonra. Ben adayı biraz çekti şey... Şekil şıkıl Şekil şıkıl şıkıl şıkıl şıkılır falan yaptık Abi Çekil, şu katman kayısını kırmadık Ya bu nasıl koydum buraya Abi koymadım ada varken onunla öyle oldu Neyse boş ver kalsın Olmadı götümüze sokarız bir şey olmaz Veriyorum Abi geçirse sakon. Bakayım. Vallahi girdi. Yeminle girdi. Tamam yeter bu kadar. Çek. Şimdi şunları al. Soku kaldı. E, dişleri bana gelmedi. 2 tane buday var. Yani tohum versen. Oğlum tohum 26 tane var. Helal olsun sana. Halal. Tohumları koy. Kemik tozu aldım. oğlum gidip basalım. oh ben acıktım. Tamam o zaman ben bir tane kılıç alayım şurada. İyi püftek baksana yirmi, bende yirmi altı tane var yarısını atıyorum ha. Atma atma bende yemek var. Üç evet, al lan <gülüyor> Dur şey kanka de. zombiler beni öldürürse sen benim eşyalarımı alırsın tamam şu an tamam mı? Tamam işte var fiyatı tamam tamam. Biliyoruz ya. oğlum. Vay çok lekiyiz. Oğlum biz burayız. Tabii ya. Gittin mi? 3 saniye tamam. Aa burada bir sürü itham var lan. Yemin et. Evet mi? Evet. Oğlum birisi öl ölmüş. Evet. Sen ben o. sen. Vuramıyorum. Var Şunlar var var. Çok. Ama güzel bir şey yok ya. Abi bir mal mal şeyler. Bizde de varalım bunları. Mesela yeni tane. Tavuk eti. Bir ayın var. Y ne ne yapalım ben. Ya, bunlar hiçbir şey değil ki ya. At Bir tane adam gibi bir tane kılıç var. Taşla. Bak, ok attım bak. Vallahi ben Abi, de yay yok ya oğlum okulsun. Ok al hepsini Ben <gülüyor> Abi Kazma da varmış güzel. Ha, hadi dolan şunlara. Allah Allah, Allah Allah. Ah yeni adam geldi oğlum. Ne yapıyorsun lan? Sokuk gitti diyeceğiz. Oğlum Diamond kılıcı var ipni. Diamond mı? Yeminet. Ne kadar lan bu? Oğlum o, ikiliyor ikiliyor. Vay, var var. Kardeş. Duralım teamlık isteği gönderiyorum. Yok teama ama dayaama bu salak alma. Cevap. boş. Ama ondan ya. biraz dilenci. Boş ver ama boş ver lan şu acıma. İtem at diyeceğim. Eee hepimizin cana git lan. Amuk sokukları. Abi bende iki tane kemik al. Sokuk alıyor lan hepsini. Yok ben al. Şu çocuğun adı ne? Pro Oyuncu. Ah. 46 31 pro oyuncu 31 Oğlum benim mal mal itemler var Bir tane kullanılmamış pantolon var aynen Bir tane kullanılmamış pantolon Bana itamazdı bana vermez ben değil mi istedim Köylü Köylü zongu oğlum. oğlum örümcek yavşa bana geldi Üçünüz arasından bana geldi İpli Oh ben demir değilim. Bana bir şey su Bu da kesin değil. Bana, işte. bana item attı. Pıro. Dur lan. Pıro. Oyuncu. Bana item. At. Baba item at dedim. Bana eline bana. Baba item at. Abi. Sen mi aldın onu sokun? Hayır. T yap yukarı tuşuna bas bir daha kompleyecek onu. T yukarı. Biliyorum oğlum ya. Bak tüy yok ki sokun. Ben kaç tane kemik var? Bir tane mi? Üç tane. Abi sokuk ipnelik yapıyor. Bak bak bak bak. bak. Sanki bende yok. Kim mi Sanki bende yok. Bende yok. Ben yok. Sokuk. Bende var. Sokuk aldın sen de Oğlum bu ne lan? Bu sokuk gitsin abi ya. Kanka biz adaya gidelim. Boş ver. Oğlum birisi daha geldi adaya gidelim ya. Kemikleri at. Onun bu çok karışık bir chest olmuş oğlum ya. Kemikleri versen kemikleri. Hepsi sandıkta. Kanka bak bir tane daha sandık yapalım. Buna e, böyle başka. Buna şeyleri koyalım. Neydi? Neydi? <gülüyor> Adını unuttum. E, taşları falan koyalım buna. Bak burada. Tamam yat sandı. Ben şunları büyütüyorum. Bak taşları falan hep oraya koy böyle kare ne varsa oraya koy. Bilmiyorum. Aa. Hiç bilmiyorum. Ben her koyuyorum. Ben şunları... Odunları da koyarsın. Tamam. Çok zenginiz biz. Aynen ya. Ben zenginim aslında sen değil. <gülüyor> Sokaklık yapma. <gülüyor> Abi bu da... Abi zırhlara bak hepsi ikinci aramıyorum. <gülüyor> Ben yani bana attım mal mal itemler kova verdi adamla iyi bak bu işe yarıyor. Abi ben ekmek yapıyorum şurada. Anam biz satın alırız Normit. Yok bak bende ben yaptım bak koydum hasta. Abi bende şey aha bende çapa varmış bana tohumları ver tohumları. Tohumlar nerede? Al, al al tohum. Bende de var oğlum 23 tane. Hava masyonu lan hava masyonu. 32 tane var. Yemin evet. et. Vallahi. Yusuf bak ben çok şekildim bak çok seksiyim bak bak bak Yusuf oo Ayyyebeç Duyuruyorsun Kank, sen Kanka bak nasıl şekil şekil geziyorum bak bak bak beni çek bak böyle ayyyyeyyye Aaaa Yav ya Yavşey ya, sen... Abi itemler vardı var ya sende Ya mal gibi gittim Ağabey bak yeni yaptığım sandığa bak. Yeni yaptığım sandığa bak. Aynen yeni yaptığım sandığa. Mal üstündeyim. <gülüyor> Taşları falan buraya değil mi? Ha, yetmedi Yetmedim. <gülüyor> 64 tane taş. Buraya çöpler atıyorum ben çöpleri. A tamam bak. Abi bak. A Kazmaları şey buraya atalım. İkinci sandığa atalım kazmaları şeyleri. Tamam Yemekleri o zaman. Yemekleri de buraya atalım. İyi yemekleri al o zaman. at. İp burada kalsın. O kemik tozu yiyin. At. Bir tane kemik tozu var. Ağaçları büyütçe Büyüt. Hepsi birbirine girmiş ağaçların. Hayır birbirine girmiş bunlar. Eee bunu şuraya yap bazılarını kanka yapan yanına yapsana bir tane bana dur şunu alayım ben Bana bir tane kemik tozu Kemik tozu var Şokuk niye onu kırdın Git başka yapma Evet üç, tozu var oç oh. Tamam Onu niye kırdın oç Ver ulan Yine geri aldın Amına koyun ki, toprağı bırak. da kırdın Onun var toprak <gülüyor> Ke, Oğlum kemik tozu var bana acil Attım ya Yok gelme sana gitti geri Al hepsini. Bak. Al göç sokun. Ya yine geldi. Al. Ha. Bak böyle böyle böyle böyle böyle Hepsi oluyor oğlum. Ama hepsi birbirine bak. girdi. Ağacın üstüne çıkıp yapacağız. Olur. Çok seksi olacağız. Ama. Vah vah vah vah. Su kovası da varmış lan bizde. Su kovası var. Abi evet, evet, tarlayı yapalım? büyütelim Amık. <gülüyor> tamam. Amık kedisi ne yapıyorsun? Bak ne kadar güzel <gülüyor> Oğlum yatamıyoruz zaten ya yatak yapmışsın sen. Oğlum yatağın yanına şey yaptım işte. Yatağın böyle ağaçlı. Çok seksi. Adın yani gibi olmuş seksi. oğlum. Her yer adın gibi olmuş. Abi ya. Adıma göre hareket ediyor kanka. Sexy çocuk derim. Canım. Oy. Oy. Ne olmuş oğlum? Alex'in. Ay. Lavat çukurdu. O maça gideceğim dur. Oş. Oş. Bak, kanka bak. bak. bak. Kanka bak. bak bak ben hiç boğandım lan suya düştüm voov yes bitch at şunu al yedin düştüm ben al kalka yanıyor. oğlum git suya git gel geberciyim oğlum var mısın ya <gülüyor> abi oraya bizde havuç yok lan abi şimdi va niye gitti zırhların bana niye gitti? bakağım ben mi sokukluk mu hadi <gülüyor> gidi kılıcı götünü sokeyim mi bom bom aha bom bom Şş, dur. bom bu Abi gittin ikinci el adından. Gittin dilendin lan. PPR'den. Ben de veriyorsun. Gittin PPR'den de dilendin üç. Onu dayayım ne yapıyorsun hani bir git içeri. Genciyim kanka. Ne peur. Ça sert Oğlum ağaçların üstüne çıkalım hepsi önce. Barı sikret, bunu sik. Oğlum bana deok ok lazım lan üç. Ha bir dakika. Bir tane tohum versene. Bende hiç yoktu. Ama fakirim. Hep aldıklar. Değil mi? Hı, galiba. Haykamız. Bunun malı işte birisine. Bu sandağa seksi şeyleri koyacağız. Bir sandık, bir sandık. Oğlum bak toprakları falan yap, yanlış. İki tane şey lan, 2 tane kova var. E ee, ne o bizde var ya şu an ağaç içiyoruz biz. Ağaç. Ağaç içiyoruz. Karpuz <gülüyor> ya. Bak, görüyor musunuz Peki. Vay be. Karpuz aldın mı kanka? Al. Bizde karpuz vardı baya. Of. 47 tane. O 64 tane oldu. Helal olsun bize. Helal. Aa ben de yay varmış. Kırılmazlık bir ama gitmişiz. Ede. Çünkü ben onu zombiden zombiden. <gülüyor> Şöyle bak, kemik tozlarını attım. Bak okları yarı yarıya bölüşüyoruz. Oklar nerede ki? Yarı yarıya bölüştük. Oklar da orada. Aha, Yarısını al lan okların üç. Abi sen hepsini aldın, sokuk ver. <gülüyor> 10 tane balta falan her zaman Ya otları mesela bir şey yapıcaz Ya git Git oğlum ya Nelik yapacağız. Hayır hayır Ver ve İyi al Ver Tanpa evet. Mal verdim ya Hani 13 tane hala bu soğuk sende yok mu yok oğlum var ya bunu videodan önce yapacağız seninle bunu abi sandık yetmedi git bir tane daha yap ya yok ya ona mı yetmedi ya <gülüyor> ya evet, arkadaşlar Yusufu, çok çılgın bir çocuk ya aynen çok çılgın arkadaşlar abi, abi ağaç keserim değil mi? Doğru Abi hepsi olunca keselim sokuk. Abi 64 tane işlemmiş odun var. Sandıklar ne yaptın? Oğlum hepsini yere attım ya. Hepsini yere yaptım. Yok, o kadar 64 tane mi? Oğlum 64'ten de fazla. Oğlum 64 tane işlemmemiş vardı. Ne oldu? Evet bana balta var o zaman. İyi tamam öbür sandıkta. Aynen hadi. Hadi ağaçların üstüne çıkıyoruz. Toprakta Tamam sen kes ya sen kes ya. Sen de gel lan. Bana o zaman bir tane hemen yap, oğlum sakındım. Attım. E bana. Bak, yaptın mı bunu? Attım ha. İki tane yere attım bak. Hah. Hadi bak. Toprak koyuyorum çıkalım. Mal üst fidanın yapraktan üstüne çıkalım. Gel. Ben nasıl çıkacağım? Mal kırarım. Çık işte bilin. Bana da verdim ya. Yapsaydı ya. Dur bekle beni bekle. Abi ben, ben bu tahta kazmayı lava atacağım. Attım. Abi elma, elma var ağaçta. Ağaçta elma var düştü elma. Oradan düştü. Sokuk. Çıkamıyorum. Üç. Dur, Abi. Biz havaya evimiz yapalım. Aa! Evimi, ha evimizi havaya yapalım. Dur beni bekle var. Oğlum kırıştı. Işte. Ne kadar odun varsa. Ya aşağı düştüm. Abi kırıştı işte. bilmiyorum. Rahat ol kır. Abi karıştı işte ya ben böyle kırıyorum 24 tane oldu 26. Alo. alo. alo. Oh oh. Şpelen. <gülüyor> Sokuk çıksana. Oh my gosh. Oh my god. Oh my god. 3 tane fidanım oldu. 42 tane topladım. Kanka biz yukarıya sığınak yapalım. Aynen. Bence güzel bir ev olur burası. Çok güzel olur. Tamam yapalım bak şu yatakların Yataklar. üstündeki ağaçları yapalım. Aa Ama bu ağaçları kırınca kanka bu yapraklar gitmiyor mu? Gidiyor. Daha, bak bir tane bırakırsan gitmiyor. Bir tane bırakırsan gitmiyor. Şimdi bir tane bırak. Bir tane bırak sen ben hepsini kesiyorum. Oğlum, Oğlum biz var ya yapayım şu yapayım an hiç ya. kıtlık yaşamıyoruz. Gidiyor <gülüyor> mu yapraklar? Gitmiyor galiba. Galiba. Bak galiba değil. Altını keçili kalemle çiziyorum. Oğlum altında değil en üstünde bırakıyorsun sokuk. He tamam. tam bıraktım bıraktım. Bu gitmiş, bunlar gitmiş. Abi bütün ağaçlar birbirine girmişti. Abi benim küçük bir ev yapalım. Evet, çok minik bir ev. Yapalım. Bana bir sürü odun versene. Oğlum hepsi sandıkta var ya, işlenmemiş odunlar 64 tane. Evet. Onun bende niyetler yok. Bak burda dimi doğru. Buuu. Alkıştıklar. Hmm, Bakın oy oy. Şunu küçük seksi bir el yapıcam. Şuraları şey. kıralım kanka. Alkıştıklar ola. <gülüyor> Neden? Nere? Bak buraya yapar bak buraya. Yok bak kanka şurayı yapalım bak. Şurayı biraz daha ilerletelim. Biraz şur ileride yapalım bak. Bak bize yardım sen ilerlet. Bak. Ben sana şunları atayım. Tamam bak, bak. şuradan. Şuradan bak. Al. Oha oğlum kaç 64 tane oldu? 62. Abi al onları ben gidiyorum. Alamam, misir attım Neyse sen. Bak şeyleri. evi buraya yapalım bak biraz uzak. Ömer gel evi burada. Ev burası artık. 5 kare bak ben bak yanlamasına 5 kare. Sen de oraya, oraya doğru. Tane koydun. Oğlum orası kalsın işte boş ver. Dur. E, e, e, şu 5. Ben Ü, Olur. Ay. Düşmeyiz Onun çok feci bir ev, ev olacak ha. Bir çit yapalım. Çit yapalım. Daha. Nasıl yapıyoruz çit? Çit yapmayı biliyor musun? Yok. İnternetten bakarız. Kanka bak ben oradan 5 kare yaptım. Buradan da 5 kare yapalım. Ha. 2 3 4 Beş. Oğlum şifte basılı tut. O tarafa doğru git. Ben de bu tarafa... Beş blok mu yapıyosun Hepsi... E, hepsini. Ya da... Ya, bak. Bunu altı blok yapalım bence. Altı blok yapalım. İki, üç, dört. Bir. Beş. beş. Altı. altı. Şimdi birleştirelim. Bir tane daha koyalım. Bir tane daha koyalım. Bir tane Hı. daha koyalım. İki tane daha koy. Ah öyle değil mal birleştirecez ya <gülüyor> şimdi daha. de basmaktan elim acıdı onu kes altında ikini kes neden ben daha uzun yaptım i̇ki iyi tamam da. tam daha uzun yapalım Aynen. bir ondan bir tane daha iki tane koydum sokuk Onun uzun ol uzun Hı. olsun boş ver. Aynı benimki. Emre çok seviyor. Koydum ben hadi koydum. Çünkü Şimdi böyle olur. mal ortada kalsın o. <gülüyor> Sokuk niye kesiyor? Ana ne aşağı düştü. İşle gidiyorum. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, temler düşmüyor sesi. Yok düşüyor düşmüyor. Daha düşseydi koy şey. Süste Cafer Aynen. Koydum, koydum, koydum, koydum, koydum. <gülüyor> Ev çok seksi oldu. Aynen. Şimdi daha bunun üstünü yapacağız. Dur. Daha Doğru. Üstünü Üstüne zıplayabilmemiz için biraz büyük bir blok yapmamız lazım. Ama bir şey, merdiven yapalım. Bak üst kata üst katta yapalım. iki katlı yapalım, merdiven yapalım. Aynen, en olsun ya. Boşabö güzelleştirelim. Ana neydin? Sen de kaç tane odun var? Hanka ben de bu kadar daha. Ben de daha oldu. Ben de olsun yok. Ben de tahta var. De tahta işte kaç. Durum bilmiyorum. Iıı. Oğlum ağaç kıtlı da yaşamıyoruz. Çok güzel. Üç olmaz. Üç olmaz. 5 5 yapalım mı? Neyi? Üst, oğlum yapalım üstü. Tam 5 tamam, yaptın. İyi. Ata da sen koy. Bak git. Tamam. Bak kanka tam bak buralara kadar gelecek. Tamam geliyorum. Kanka koydum ben koydum koydum koydum koydum. Koydum. Anam düşmeyecek. Koydum. Yanlış anlamayın koydum ya. E, tamam koyarsın sen. Koydum ben. Şuna otoboları gidin. Bir e, parçam gitti oğlum sen git. Şimdi ben bir kanka cam yapalım. Kumun var mı? Kum. Onun kum burada vardı. daha Benim cam 5 tane kum var ya on bir tane daha var burada. Tam var yine. Bununla bir cam yaparız. Bir camları pişirtsene. Tamam. Pişirti. Camları... Sen kanka ha varmış burada şey. Kumu yapıyorum oluyor. Tamam. Kanka baltal al bol bol baltal. Tamam dur bir dakika. Şimdi yemekleri bir Abi ağaçları da keselim şurada. Balta. Balta. Keste yok balta. Yemin et. Balta Kanka yemin. bana da yap bari. <gülüyor> Taş ver bana. İyi tamam. Üç dört beş altı tamam. Ee, sana bir tane de al. Stick var mı sende? Var var. İyi. Al yap. <gülüyor> Oğlum yerin. Oncak oraya atabiliyorum. Evet. Oğlum. Sen Oğlum neden taş vermedin? Sukuk taş değil mi? Hayır. Aa. Yeni <gülüyor> karıştırdım <gülüyor> o zaman. Ay. Ay 6 tane taş var. Ya, hazırlamışım sana vermedim. Şimdi oğlum bak paltı. Paltı. Gel dedim. Bak. Keselim şundan hadi. Kes kes kes kes kes. Ev için daha çok lazım. Aynen. Tamam. Onun şeyler oldu mu? Camlar. Abi şimdi... ince cam yapalım bak ince cam yapalım ki biraz daha fazla olsun. Oğlum ince cam yapalım maç şunları. Yap tamam bak şunları. geldi geldi bak buraya Şunları... R -r -r -r ince cam yapalım nasıl yapacağız önce ha tamam 16 tane çıkıyor bak 2 4 6 tanesinden 16 tane çıkıyor Hı -hı. tamam ama bak çok dikkatli koyacağız ha tamam Giderse işte ha ha ha şimdi ee, bu bloklara göre bak dört kare dört kare yapalım camları tamam benim gitti odunları bak tamam oldu bak dört kare dört kare ayır ortada tamam Dört kare zaten. Yok. Oğlum var ya. Artık sandıkları da oraya alalım. Buraya full ağaç falan dikelim. Oğlum bu kadar da küçük olmaz lan. Dur. Ne oğlum sen 4 kare dedim. Böyle. Bu kadar mi? güzel. Siktir yanlış koydun bir tane. Al. Hayır. Bu sefer yanlış koymayacağım. Tamam. Oğlum ağaç. Oğlum bizde vardı bayağı bir odun. Var oğlum ya. Niye biz kıtlık yaşıyoruz? Yani. Evet oğlum taşlar da bayağı var taş. Oğlum bana bir toprak alayım bütün fidanları dikeceğim. 8. Onun 4, 5, 6, tamam. Kapıda kapı. Bekle. Dur bak. Tam kapımızın önüne ağaç dikmeyeceğim. Tamam. Tam. Tam. Tam. Teme. Video kaç dakika biraz daha çekelim bence. Çekelim. Kaç dakika olmuş? Bilmiyorum hiç hiç bakmıyorum ama güzel gidiyoruz arabaya gidiyor bu sefer şey ee odaya atıyoruz. evet tamam ee toprağı ince cam 90 tane camlar için ayırdın mı Koymadım abi yetmeyecek Oğlum yetmeyecek Ne yapalım az Var o zaman. var 3 tane daha var Oğlum camı neden İnce cam yapmadın Ben ince cam yapmak için biraz daha fazla lazım hmm. ben de odun var al Al 30 tane attım Orayı hocam yapaydı güzel olurdu ya. Daha hıkıklık var. Kıraklık var. Oh fucking. Bir tane çıktı lan. Normalde üç tane çıkıyor. 1.8'de oynuyoruz abi. Üç tane çıkması lazım. Abi kapıyı üç tane mi yapayım? Bir blok daha koşturuyor. Ya da şuraya abi. koy. Şuraya şuraya. Dur. Bir bloğu bak. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Dört, beş tane olmuş burada. Bir, iki, üç, dört, beş. Ha. Şuraya koy. Buraya koy. <gülüyor> Bana kapıyı kilitliyormuşsun. Lanet olsun. Abi burayı boş bırakmışsın da cam yok. Boş ver oğlum bir tane odun koyalım. Olsun bitsin bak cam alsın hacım. Boş. <gülüyor> Burası kocaman kaldı. Bak böyle kalsın abi çok şekil oldu. Evet çok şekil. Şimdi, Şimdi onun üstünü yapacağız ama üstünü şekil yapacağız düz kapatmayalım. Nasıl yapacağız sen buna temelini göster. Ben odunların hepsini hazırlıyorum. Bütün odunları çeviriyorum. 64 tane. Tamam. Tamam. Abi şu an sana bak 3 tane 64 tane 64'lük oldu. Gel, ee, iki tanesini sana atıyorum gel. Dur. İyi şey yapıyorum oğlum? Şimdi mimar olduğum için ben. Ne? Bu eksikti. Aa! Sen bir şey yapmaşı, ben üstünü tamamlayacağım. Tamam, abi, ben de öyle gidiyorum. Ha, şimdi bir daha mı böyle yapıyoruz? Evet. Ah, ah. Akciğer. O sen koyma. <gülüyor> Abi, abi burayı nasıl yapacağız bir de öyle? Oğlum bu köylülerin evine benziyik. <gülüyor> yanlara da merdiven koyalım. Evet. Ben gidip merdiven... Yuvarlak çok seksi olmadı mı? Hı hı hı. Gitti. Kanka bu yüz katını yapacak mıyız? Üç katını yapalım bence. Tamam yandan bak bak şu yandan çıkalım bak şöyle. Aa Fatih Kırtak dakika, 44 dakikalık bir de çekmiş. Biz o 27 ta, 27 dakikalık da çekmişiz. Bence bayağı uzun çıkelimimdi. Aa 44 dakikalık video mu olur o? <gülüyor> Yüklenmesi ee, 30 yıl. Hayır. Yusuf. Buru oğlum oraya at. Oğlum bu artık orada kalacak. Burayı artık boş ver. Al 16 tane merdiven var. Merdiven. Nereye koyacağız merdivenleri? Aslan giremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah, tamam. Oğlum al, al şu 64'ü de. Şunu <gülüyor> da al. Tamam. Üstünü biz kapadık. Ben aldım. Al. Şu 62, sen al 64'ü de. arkadaşlar bir aksaklık oldu temel bir aksaklık düzelttik hemen başlıyoruz Artık ben böyle koltuk yaptım çok seksi oldu oturabiliyor muyuz hayır Yok. kanka evet, kreative'ye gidelim kreative ne hı ne yapacağız o kreative bir şeyler yaparız ee ya git şimdi burayı bir temiz yapalım bak e, kısa neden düz merdiven yapmadın düz merdiven Tabii, bu değil dimi hem oturmamalık. Ab biz direkt tırmanmalığı boş ver. Tırmanmalık yap, oh. Dur sekiz tane nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Yapacağımız gibi. Ya, nasıl yapacağız? Hiç bilmiyorum. Oo, aklıma çok güzel bir şey yarı lan. Abi direkt düz merdivenlik şey benim yaptım merdiven yaparak çıkalım. Sen yaptın o merdiven o zaman. Sen tamam, yaptım. Al o merdiveni attım. Şimdi bak ne yapacağım? Kanka o merdiveni attım aldın mı? Ben yapmıştım. Orada bak. Onlara da. Tamam. Bak şimdi çok seksik. Ultra seksi bir şey yapacağım. Bak. Kanka bak yukarı bak. çıkmak için şuradan mı devam edeyim? Şu, şöyle bak mi? Şöyle devam bak. edeyim. Dur. Şöyle devam dur, edeyim. Dur, şöyle. ben kırmamız lazım ya. Şöyle mi? Nereden devam edeyim? Kanka bize cam lazım ama seksi olması için. Abi seksiyi bırak. O kırıyorum burayı. Döşe. Ne Ya amına yanlış koyuyorum ya. Aşağıda sen odunları al. Ben ne de ne? Şu <gülüyor> bak. Full döşedim buralar. Başla. Bak açıyorum. Oğlum şu kafamızın kafamdakini de kır. Yukarı çıkmak için şu bölme kır yeter. Tamam. tamam. Şimdi. Doramak. Tamam bitti bura. Abi ee, senin yap yaptığın şekil pek işe yaramayacak Dur. ama Peki düz yapalım. <gülüyor> düz yapalım. Boşuna yaptık buraya da. Yine gördük ama. Yani. biz nasıl ben nasıl gireceğim? <gülüyor> buraya kır. Dur bak, şöyle daha şekilli olacak. Dur. Hıh. Şöyle şu, şu yanında var. İnci, inci odun yapsana, odun bak şöyle. Nasıl inci odun? İnci ya. buraya koyarız. Yani, odun da mı var? Hani odun şey ya. Bu şeyler var ya. Eee falan hani öyle çiftlikte olan var ya amına çit. nasıl yapacağım? Bak bir yaparsın sen. sen Abi nasıl yapacağım ben tamam, Yap iki şişe sallayayım bakalım olacak. <gülüyor> yapamayacağım. İyi yapamam sana yap. İnternetten bak lan sen. Sen bakma. Amık su. Bak koltuk yapacağım iyi izle. Oğlum bize pasınç plakası lazım. Yeme lan. Valla. Oğlum ince odun varmış. İnce basamaymış oğlum. mu? Allah Allah. Şimdi bakalım nasıl olmuş. şuradan ine iniyoruz. Bunu da birleştir orada. Şuradan birleştir. Kapatsan şurayı. Dur bak Bakın bak, son model koltuğumu göstereceğimiz. Ben şimdi eviniz katını yapıyorum Nasıl yapacaktık? Ya oğlum tabela yapacaktım. ne basın? Gel bana yardım et. Oğlum bak basınç plakası koydum kapının. Koy Tamam. Tamam. Oldu. <gülüyor> ev güzel oldu aynen Gereksiz ama olsun Ama zaman yatakları evi içine alalım Aynen Bir boka yaradığı yok ama Olsun Sağlık olsun Düştüm aşağı Aynen Ama şeye ben adadan düştüm zannettim Yok Sakin Bastım Tamam Şimdi burada can olmayacak ama camı boş. Burası seks yeri. Hayır bak çaprazlama yapalım. Çaprazlama? Hı. Hani vardı ya. Ha. İlk başta bak. yaptığımız. Tamam. Tamam bak böyle. Sen de şuradan birleştireceksin. Bak şöyle gideceksen şu köşeden birleştireceğim Nasıl olacak o? Şunu kıracağız. Ha. Da şunu kıracağız. Şunu şöyle. İp ne? <gülüyor> Sokuk yanlış yaptım. Buraya koyacağız. İyi tam. Şimdi gereksizleri kır. Baba baba cinsiyet oldu. E burayı kapatmayacak mıyız? Bilmiyorum. kapatalım. Bak şöyle bir kapatalım. Ama arayını kapatma. O menüyü kapatmazsak nasıl yapacağız? Yapalım bir şey. Biz mi? odun saçtığımız için odun bu. Hadi. Yani, yani. Mesela buradan gün doğumunu seyrediliriz. Burayı tamamen kapat ya. Gün doğumu buradan mı oluyor? Ni gün Değil, doğumu doğum oğlum. Burası da açık olsun ama boş versin. Bunun ne ya? kapat şurayı Şu ortasını kapat abi Hiç güzel olmadı. Kapat. İtti. böyle yeter Şöyle gözü benzedi. Bak şurası göze tamam. benzedi. Şurada da ağız yapalım. Kaf saçığı buraya yap böyle. Ben buraya kapatıyorum. Bak ağız. Asan göz ağız. Tamam. Şöyle yap aha aha oldi ok. ben geliyorum bekle şimdi ben şimdi evi modifiye edeceğim Heh, araba bu modifiye edeceğiz aynen <gülüyor> araba yaz bu <gülüyor> oyundan önce GTA 5 oynamış arkadaşlar anne evet. oğlum 64 odun aşağı düştü onu almak için ben de yaptım Atla. Odun mu işledi? Evet. Aa! İşlenmiş odun. Yapma. Abi gitti ya ben onu almak için ab dedim de alamadım. Aa! Oğlum zombi Aa! gelmiş adamıza. Adamıza zombi gelmiş. Anne ne? Hadi ana. İp ne geliştiğimizi gördü hemen geldi. Gelsin ya hemen geldi. Gelsinler gelsinler. Burada Ömer. Ben şu yapağa etki alıyor nasıl geldiler lan şaştın mı bilmem Üst, üstte yapıyorum yatağı oğlum bak buraları hep kır hep buralara ağaç döşelim eee bunu bırak şuraya gel yap eee Kanka altın elma yapalım diyeceğim de bizde o kadar şey yok. Altın. Da, altın elmayı ne yapacağız? Yani altın elmayı ne işe yarar? Hangi şeyimiz alacağız? Hava at. Bak bak. Beş tane elmamız var. Fidanımız on iki tane. bak bak bak şöyle şekil bir şey yapacağız. Oğlum her yere ağaç koymuşsun ben şaşırdım ne yapacağım? <gülüyor> on beş bak. tane ağaç fidanı var. Bir dakika Olum hiç bitmiyor ağaçların fidanı ben bıktım lan. Olum adanın uzağında bir yer yapacağım yine bunun gibi. Oraya da dikiyorum. Kanka diyeceğim. ben çok şekli zina abi şeyler düşünüyorum. Olum sandık açık kalmış. Bak buradan ortasından şey yapacağım kanka. Olum ev bayağı... Olum ne yaptın? Bak buraları taş yapacağım. Neden? Vekil olsun diye. Üç. Üç. Sen de yapsana odunla. Dur kanka. Ben şey yapacağım. Uzak bir yere ağaçları dikeceğim. Şöyle ben de gideyim bir. Bir on kare ben de gideyim şuradan. Aa. İki. O yanımızda ağaç doğur. Beş. Evet. Ömer artık videonun sonuna doğru yaklaşalım. Neden? Yani çok uzun oldu. Annen ne annem oğlum video çok uzun oldu. Ev görüntü şey oğlum yüklenmesi var ya. bekle şunu bir yapayım. Ne yapıyorsun sen öyle? Aga etrafına taş yapacağım, şekil bir şeyler yapıyorum. Ya sen şekil. Aa böyle full tahtadan güzel durmuyor kardeşim. Kardeşim. Oğlum ağaçlar var ya. Ay yanlış Kazma da yok yalnız Allah kahretsin Ver beni Versene Oğlum ben oraya geleyim <gülüyor> İn aşağı Yallah şu an ada var çok güzel oldu. Evet. Vallahi. Aa. Aaa. Oh. Anak bir daha bana şey versene. Ne? Ne şimdi al. Sokayım odunum, bitti. Ya artık. Öbür bölümüne bütün fidanlar olur. Fidemiz. Hala var devam. bende fidan sokacağım ya. Hmm, bundan sorsun toprakta devam ediyor. Neden odun yapıyorsun? Sen dın dın dın dın Çok şekil ola kanka Valla Hadi hadi hadi Kanka ben videoyu son, sonuna geldi artık. Tamam kapat. tam Yalnız şöyle şey yapalım. Gel eve girelim. Nefektim. İlk defa evde. Şunları yanlış koydum. Evet arkadaşlar videonun sonu. Ben böyle evimi göstereyim evimizi evimiz, evimiz, evimiz. Şu gözler ve ağızlar. Ya, Yapması daha şekil olacaktı ama. Evet, öbür bölüm daha şekil olacak. Onların videoları. Evet, um umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayınız. İyi günler dilerim. Görüşürüz.